Merhaba Türkiye'nin General Türkiyenin haber bildirimiyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Yılmaz'a Tarık Haber Otoguman haber başlıyor. Yaklaşık 0052'ye kadar bu ekranlarda. günün ne çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim. Ama haber bildirimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir hatırlatıcı olursak: İletiyor Tarık Haber TikTok, Tarık Facebook, Tarık Haber LinkedIn, Tarık Haber Yayı Haber Tumblr, Tarık Haber İksaklamet, Tarık Reddit Dead Grand Type 7308, YouTube Tarık Haber TV ve BKM Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı da gösterecek olursak değerli izleyenler. Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV ulaşabilirsiniz. Canlı yayında yayındayız. Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İlk kere yayındayız. Dike kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. işte yayında kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler Evet değerli izleyenler, Twitch kanalımızda bu şekilde Twitter'da sesli olavarda yayınladığımız Twitter kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere Ot Yılmaz'dan bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. hashtaglerimizi ekleyelim Değerli izleyenler, YouTube yayındayız. YouTube kanalımız Star Haber TV'den. Bizlere abone olabilirsiniz değerli izleyenler. Burada da yayınlarımız her gün var. Haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Dediğimiz gibi 00.52'ye kadar yeni kararlar açıklanmaya bedeli askerlik ve hük ve hükümlerle ilgili karar açıklandı. Son dakika haberine göre kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları duyurdu. Açık cezaevi izne yoklama kaçaklarına bedeli askerlik müjdesi uzay yolculuğu için başvuru süreç geldi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları duyurdu. Erdoğan yoklama kaçağı bak, bak, bakaya gençlere bedelli askerlik müjdesi verirken açık cezaevlerinde COVID-19 izniyle ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı. Suriye sınırında asker operasyonların başlayacağı sinyalini veren Erdoğan, Milli Uzay Programı çerçevesinde 2023'te uzaya giriş için başvuruların başladığını bildirdi. Haber. Son dakika kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları duyurdu. Açık cezaevi izni, yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi, uzay yolculuğu için başvuru süreci. Son dakika kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları duyurdu. Açık cezaevi izni, yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi, uzay yolculuğu için başvuru süreci. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları duyurdu. Erdoğan yoklama kaça bakaya gençlere bedelli askerlik müjdesi verirken açık cezaevlerinde Covid-19 izniyle ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı. Suriye sınırında askeri operasyonların başlayacağı simyalini veren Erdoğan Milli Uzay Programı çerçevesinde 2023'te uzaya gidiş için başvuruların başladığını da bildirdi. Son dakika haberi Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek alınan yeni kararları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Erdoğan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum diyerek kaçak yılına göre değişen oranlarda rakam ilavesiyle bedelli askerlik yapmak isteyen yoklama kaçağı, bakaya gençlerin askerlik şubelerine başvurabileceğini belirtti. Erdoğan ayrıca açık cezaevlerinde Covid-19 izninin 31 Temmuz 2023 tarihine dep uzatıldığını açıkladı. İsveç ve Finlandiya'ya terörü destekledikleri gerekçesiyle sert tepkisini iğneleyen Erdoğan, milli uzay programı çerçevesinde iki kişinin uluslararası uzay istasyonuna gitmesi için adaylık başvuru sürecinin resmen başladığı bilgisini de paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, Tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz bu operasyonlar başlayacaktır diyerek Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik kurulu toplantısına işaret etti. Yoklama kaçağı, bakaya gençlere müjde vermek istiyorum. Bugün 17.00'de başlayan ve yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan, Alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle. Birinci bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, vakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı, vakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Açık cezaevi izni uzatıldı. 31 Mayıs'ta süresi sona eren Covid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Arka bir muhalefetimiz var. Birinci. Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma devriminin eksikleri, hatta hataları olabilir. Bunları açık yüreklilikle ortaya koyacak bir muhalefetle her şeyi konuşmaya hazırız. Hayırda yarışan, eser ve hizmet siyasetini merkeze alan bir yönetim anlayışının gereklerini yerine getirmek için gece, gündüz çalışıyoruz. Karşımızda sadece Türk milletinin bu coğrafyada yaşadığı en büyük felaketlerden birini sahiplenmenin ötesinde siyaset ortaya koyamayan arkaik bir muhalefetimiz var. İkinci, bu ülkede siz hele bir oy verin, gerisini sonra hallederiz diye ortada salınan, düşün arkama deyip milleti uçuruma sürükleyen siyaset tarzının devri kapanalı çok oldu. Önümüzdeki aylarda yükü azaltmayı sürdüreceğiz. Birinci, hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir. Mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz. Ülkemizin demokraside ve kalkınmada ulaştığı ileri seviye bize yeniden yakılanan küresel sistemde hak ettiğimiz yeri fırsatı vermiştir. Küresel güvenlik ve ekonomik krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz. İkinci, Her alanda altyapı yatırımlarından ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için bundan sonra önceliğimiz insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır. Önümüzdeki aylarda hayat insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz. Üçüncü NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler tarihlerine bakarlarsa bizim doğudan gelen tehditlere karşı kendilerine de çok büyük katkılar sağladığımızı göreceklerdir. Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki tutumumuzu terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz cuma ve cumartesi bu çerçevede yoğun telefon diplomasisi yürüttük. Muhattaplarımızın tamamına Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımı terörle mücadele ve müttefiklik vurgularıyla paylaştık. Terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için ortadan olan NATO'da yer almasını biz kabullenemeyiz. Artık benim için miçotakis diye birisi yok. Birinci bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? Şu anda 10 a yakın üs var Yunanistan'da. Bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda AB ülkelerine 400 milyar avro borcu olan bir Yunanistan var. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki. Benim için Mitsotakis artık yok. İsveç ve Finlandiya'ya tepki kabul edilemez. Birinci... İsveç, Finlandiya meselesi, kötü siciliyle her iki ülkede de devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edilemez buluyoruz. Terör örgütünün liderlerinin posterleriyle yürüyüş yaptılar. Şimdi sesleniyorum, bana neler söyledin? Bak Stockholm'un caddelerinde teröristler bağırarak çağırarak yürüyorlar. Senin polisin de onları koruma altına alıyor. Almanya'nın caddelerinde de bu tür gösterileri yapıyorlar Alman polisinin koruması altında. İkinci. Siz ancak terör örgütleriyle kol kola yürümeyi başarıyorsunuz. Somut uygulamalarıyla değişimi gördüğümüzde Türkiye olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Üçüncü ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık... konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günkü MGK toplantısında gereken kararları alacağız. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için adaylık başvuru süreci başladı. 1. Uzay alanında ortaya ortayan Türkiye için yaklaşık bir yıl önce milli uzay <gülüyor> programımızı açıklamıştım. Gençlerimize sesleniyorum, 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım. Hedef başlıklarımızda adım adım ilerliyoruz. Bu bir hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyuruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye için uzay yarışında yer almak bir lüks değil, bir mecburiyettir. İkinci bugün ülkemiz adına tarihi bir ana, yepyeni bir eşiğe hep birlikte adım atacağız. Eminim, bu salondaki basın mensupları aracılığıyla tüm bakan arkadaşlarım aracılığıyla birçok insan küçük yaşlarından itibaren uzaya gitme hayali kurmuştur. Hala kuranlar da var. Bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Başvuru için Tisvur'e deyelim. Adresini oluşturdu. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir. Başvurular arasından seçilecek iki aday uzaya çıkış için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Bu iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek. Vatandaşımız kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının yerçekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olacak. Bir Türk vatandaşı uzaya gönderilecek Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevi başlıyor. İşte başvuru şartları ve adaylarda aranan kriterler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Toplu taşımada maske yasağı kalkıyor mu? Yazıcı onun kazada ölen korumasının arkası... haber bülteniz devam ediyor. Yaklaşık 0052'ye kadar. Yunanistan'a sert tepki geldi. Benim için artık yok dedi. F-16'lar konusunda haberde için dikkat çeken ifade Doğan'dan Yunanistan'a sert tepki geldi. Benim için mi artık yok dedi. Son dakika haberde göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Yunanistan sert tepki gösteren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis ile ilgili önemli ifadeye kullandı. Mitsotakis'in geçen hafta ABD'ye F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin diyerek telkinlere bulunduğunu belirten Erdoğan, artık benim için Mişotakis diye birisi yok dedi. İşe son dakika haberin detayları. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki benim için Michotakis artık yok. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Yunanistan'a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'e ilgili de önemli ifadeler kullandı. Mitsotakis'in geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin diyerek telkinlerde bulunduğunu belirten Erdoğan Artık benim için miçotakis diye birisi yok dedi. Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere kameraların karşısına geçti. Çok sayıda önemli kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a da sert tepki gösterdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili net ifadeler kullanan Erdoğan, benim için Mitsotakis artık yok dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler. Erdoğan yaptığı açıklamada, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler tarihlerine bakarlarsa, bizim doğudan gelen tehditlere karşı kendilerine de çok büyük katkılar sağladığımızı göreceklerdir. Bizim, NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız, bağnazlıktan veya düşmanlıktan değil, terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor." dedi. Bu çerçevede, geçen Cuma ve Cumartesi günü yoğun telefon diplomasisi yürüttüğünü belirten Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bu konuları eline boyuna konuştuklarını söyledi. Muhataplarının tamamına, Türkiye'nin, NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımını, terörle mücadele ve müttefiklik dayanışması vurgularıyla açıkça paylaştığını belirten Erdoğan, her şeyden önce, terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için ortada olan NATO'da yer almasını kabullenemeyiz dediklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu. Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde, Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ve ne oldu? Şu anda bu Yunanistan, bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ'nün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? İçindeki terör örgütlerini besleyen o değil mi? Ve hepsinden öte şu anda 10 ağır yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Veya bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda Avrupa Birliği ülkelerine 400 milyar avro borcu olan bir Yunanistan var. Benim için Mitsotakis artık yok. Erdoğan konuşmasında kendisiyle görüştük, kendisiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen işte şurada geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve senatoda Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi, F-16'ları sakın Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. Şimdi biz, bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz, sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede, nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz, bize yeteriz. Biz, kendimize yeteriz ifadelerini kullandı. Amerika, Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir. F 16 16lar ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri için de dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan f -16 lar konusunda da öyle zannediyorum ki Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir dedi. Son dakika kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları duyurdu. Açık cezaevi izni, yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi, uzay yolculuğu için başvuru süreci. Ha. Haber bürtülemiz devam ediyor. Yaklaşık 00.52'ye kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> Boş konuşuyorsunuz. Stüdyoda gergin anlar yaşandı. Canlı yayında dayanamadı. Değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kadrodaşı bu durumda bulunan ve sözleri için açıklama yaptı. Kendisine ve sözü transferinde Fenerbahçe'nin medya tarafından desteklendiği söylenmesinin ardından yorumcu Rasim Ozan kalbini kırmak istemiyorum ama boş konuşuyorsun bizi kim kayırdı devlet mi gidip aldı dedi. Ali Koç'un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı yandı. Son dakika Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler. Canlı yayın buz kesti. Son dakika haberleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil için açıklama yaptı. Kendisini, Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'nin medya tarafından desteklendiği söylenmesinin ardından yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ya kalbini kırmak istemiyorum ama boş konuşuyorsun. Bizi kim kayıdı? Devlet mi gidip aldı? Dedi. Ali Koç'un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son dakika haberleri. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz Tideki Derin Futbol Programı'nda Mesut Özil sorusuna yanıt verdi. Canlı yayına damga vuran olay ise Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında gerçekleşti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Mesut Özil açıklamasına flash bir cevap veren Ali Koç, sosyal medyada gündem oldu. Mesut Özil hakkında son noktayı koydu. Sarıla Civert'in ürün başkanı, Mesut Özil, affedilecek mi? Şeklinde gelen soruya, Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştu. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'deki ne çok düşük maaş alacaktı. Bon servisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldığınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe şeklinde yanıt verdi. Rasim Ozan Kütahyalı'ya cevap, boş konuşuyorsun. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır sözleri üzerine, boş konuşuyorsun. Bizi kim kayırdı? Devlet mi gidip aldı, şeklinde konuştu. Yeni hocayı pazartesi günü açıklayacağız. Teknik direktör konusunda da net konuşan Ali Koç, bizim çalışabileceğimiz iki hocamız var şu an. Biri İsmail Hoca. biri de Jorge Jesus. Teknik direktör konusunda acelemiz yok. Önümüzdeki sezon kesin şampiyonluğa oynayacağız. Haftaya Pazartesi Yeni Hocamızı Açıklarız." dedi. Allah yardımcıları olsun. FFP konusunda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FFP konusunda bu sene sıkıntı yok. Harcama limitlerini bilmiyoruz. Allah da bunu hesaplayacaklara yardımcı olsun. bu enflasyon ve belli olmayan yayın geliriyle nasıl açıklayacaklar, ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği Başkanlığına aday olmayı düşünüyorum. Ali Koç. Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum. Fakat o pankart bizi çok rahatsız etti. Sayın Ahmet Ağoğlu'nun haberi olmayabilir ama yöneticilerin vardır. Çıkık yanlış olduğu söylenebilirdi. Bence failler bulundu ama gizleniyor. Altından FETÖ bile çıkabilir dedi. Ekrem İmamoğlu ile konuştu. Ali Koç, Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe ile alakası olmayan ve ailemi karıştıran bir tweet attı. Sayın İmanoğlu'yla konuştuk ve iş tatlıya bağlandı dedi. Başkan adayı olmak için bir sene daha beklerdim. Ali Koç, filmi geriye sarabilseydi, başkan adayı olmak için bir sene daha beklerdi. Gemiyi yüzdürebilmek için maddi manevi dokunuşlar gerekiyordu. Keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı. Seçimler bir sene daha sonra olsaydı daha net şeyler olabilirdi. Bazı olaylar oldu geçmişte bir sene evveline gidersek hizmet buymuş dedi torpille hakem atanıyor şu an Ali Koç Türk futbolu bir şehir takımının etrafında dönüyor bu tehlikeli bu o takım için de çok tehlikeli birilerinin çıkıp konuşması lazım niye sadece biz konuşuyoruz torpille hakem atanıyor şu an bu hakemler niçin atanıyor Belki de önümüzde 10 yıla hizmet etmesi için artık ikşa etme zamanı biz buna izin vermemeye çalışacağız. Bizim konuşmamız bir çözüm olacak mı? Belki olmayacak ama vicdanımız rahat yatacağız sözlerini kullandı. Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı. Yayıncı kuruluş hakkında konuşan Ali Koç, spor yasası çıktı. Bize göre gerçekçi ve uygulanabilir bir yasa değil. Spor yasasında biz denk bütçeden sorumluyuz. Hapise kadar giden yollar var. Borcun tanımı yok. Biz bütçeyi yaptık, sezon başladı. Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı. Onlar sorumlu değil, biz sorumluyuz. Mücbir sebep yine biz sorumluyuz dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu. Ana haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.52'ye kadar. İsyan ettiler. İski özür diledi. İki gün su verilemedi, perişan olduk, neredeyse denildi. İstanbul'daki iki günlü su kesintisi isyan ettirdi. Perişan olduk, neredeyse bit, bitlenecek denilir. İstanbul gün gören de cumartesi günü iskin hat değiştirme çalışmaları nedeniyle kesilen su pazartesi öğle saatlerine kadar verilemedi. Duruma isyan eden bazı vatandaşlar perişan olduk, neredeyse bitecek ifadelerini kullandı. İSKİ'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler. Kamuoyuna saygıyla duyuruz denildi. İstanbul'daki iki günlük kesintisi isyan ettirdik. Perişan olduk neredeyse bitlenecektik. İstanbul Gündüren'de Cumartesi günü İSKİ'nin hat değiştirme çalışmaları nedeniyle kesilen su pazartesi öğle saatlerine kadar verilemedi. Duruma isyan eden bazı vatandaşlar, perişan olduk neredeyse bitlenecektik ifadelerini kullandı. İSKİ'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz denildi. Güngüren de iki gün süren su kesintisi vatandaşların tepkisine neden oldu. İskinin cumartesi günü başladığı hat değiştirme çalışmaları nedeniyle kesilen su, oluşan arızalar nedeniyle ancak pazartesi öğleden sonra verilebildi. Duruma isyan eden bir vatandaş ise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 Ancak hak değişimi sırasında yaşanan arızalar nedeniyle su kesintisinin süresi sürekli uzadı. Vatandaşlar İSKİ ile iletişim kurduklarında suyun ilerleyen saatlerde geleceği söylenirken, bu vatandaşları isyan ettirdi. İSKİ tarafından yapılan son açıklamanın ardından pazartesi öğle saatlerinden itibaren evlere ve dükkanlara su verilmeye başlandı. İSKİ'den özür paylaşıldı. İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, Çalışmaların bugün saat 17'ye kadar tamamlanarak problemin çözüleceği öngörülmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz denildi. Faturayı bir gün geç ödesek ceza kesiyorlar. Gündüren de yaşayan ve berberlik yapan Ferhat Tatlı, Sular Cumartesi akşamı gitti, Pazartesi ölen geldi. Çok mağdur olduk. Arıyoruz yetkililere ulaşamıyoruz. Band kaydı çıkıyor. Sabah onda gelecek diyor sonra arıyoruz sabah da, akşam da gelecek diyorlar. Bayağı mağdur oldu. Müşterilerin saçını yıkayamadık. Arayanlar oluyor su yok şu anda, sonra gelin diyoruz. Onlar da şaşırıyor. Güngören de daha önce böyle bir şey olmadı. İlk defa iki buçuk gün su kesikti. Suların sadece 12 saat kesileceğini söylediler. Biz de ona göre suyumuzu ayırdık. Evimizde falan mağdur oldu. Tuvaletler konusunda, Bulaşıklar falan bayağı perişan olduk, neredeyse bitlenecektik. Sucular da pazar günü çalışmıyordu aksine. Dışarıdan su temin ettik, 5 litrelik sulardan aldık. Elimizi saçımızı o sularla yıkadık. Bu mağduriyetimizi kim giderecek? Onlar bir gün faturayı geç ödesek ceza kesiyor diye konuştu. Tuvalete gidemedik. Bir başka mahalle sakini ise, pazar günü hiç yoktu. Pazartesi gelmiş. Su mağduriyeti berbat bir şey, zaten birikim de yapmıyorsun, çeşmeler de akmıyor. Elini yıkayamıyorsun, tuvalete gidemiyorsun, duş alamıyorsun. Hakikaten çok zor. Bulaşık makinesi çalışmıyor, çamaşır varsa yıkayamıyorsun. Biz sorarsak da gelecek diyor ama hangi beş dedi, yedi sekiz saat daha koy üstüne şeklinde konuştu. Su kesintisine hazırlıklı olduğunu söyleyen Sevgi Toraman, bugün geldi sular, fazla sıkıntı çekmedik. Sularımız vardı. Hazırlıktıydık. Sularımız şimdi de geldi. Bir sıkıntı yok. Sabah geldi sular. Bir çamur gibi aktı. Şimdi normal akıyor şeklinde konuştu. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Korkunç. Tamir ettiği asansör hareket edince sıkışarak can verdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0052'ye kadar değerli izleyenlermişim. Galpçılarla boğuştu, defalarca bıçaklanlı İngiliz turist İstiklal'de dehşet yaşadı. İngiliz turist turisti İstiklal Caddesi'ne galpçı. Grey Gray, önünü kesen dökçü tarafından gasp edildi. Turistin cep telefonu almak isteyen saldırganlar, kendilerine direnen galpçı. Gray'i tam yedi yerinden bıçaklayarak yaraladığı şüphelilerin Gray'i gasp ettiği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına ambiyan yansıdı. İngiliz turiste İstiklal Caddesi'nde gasp şopu. Cep telefonu vermek istemediği defalarca bıçaklandı. İstiklal Caddesi'nde dolaşan İngiliz turist Alistair Gray'e önünü kesen 4 kişi tarafından gasp edildi. Turistin cep telefonunu almak isteyen saldırganlar Kendilerine direnen Gray'i tam yedi yerinden bıçaklayarak yaraladı. Şüphelilerin Gray'i gasp ettiği ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz cumartesi saat 03.00 Tbeyoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüyen İngiliz turist Alistair Gray'e, 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüphelilerden biri Gray'in cep telefonunu almaya çalıştı. Cep telefonunu vermek istemeyince defalarca bıçaklandı. Telefonu bırakmak istemeyen Gray'e bir şüpheli bıçakla saldırdı. Yedi yerinden bıçaklanan Murat, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla ok Meydanı Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye bıçakla yaralanan birinin geldiği bilgisi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Güven timleri tarafından yakalandılar. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin eşkilerine ulaşıldı. 4 şüpheli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde bir şüphelinin Alistair Gray'e yaklaşarak telefonunu almaya çalıştığı ve Gray'in karşı koyduğu görülüyor. Dört şüphelinin olaydan sonra kaçma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bütçemiz devam ediyor yaklaşık. 0.052'ye kadar. Savaşı rağmen nasıl başardı? Hepsini soldayıp zirveye çıktı değerli izleyenler. Rus rublesi Euro karşısında Yeliyalan'ın zirvesinde savaşa rağmen nasıl başardı? Pazar Euro karşısında %6'dan fazla değer kazandı. Rus rublesinin değeri sermaye kontrolü yüksek. Petrol fiyatları ve yaklaşan ay sonu vergi nedeniyle Euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Rus rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde. Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı. Rus para birimi ruble, pazartesi günü Euro karşısında %6'den fazla değer kazandı. Rus rublesinin değeri, sermaye kontrolü, Yüksek petrol fiyatları ve yaklaşan ay sonu vergi dönemi nedeniyle Euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye saatiyle 15.38 Rus rublesi, %6,3 oranında değer kazanarak 2015 yılı Haziran ayı başından bu yana Euro karşısındaki en yüksek seviyeye erişti. Krize rağmen nasıl yükseldi? Ruble, Rusya'daki ekonomik krize rağmen bu yıl dolar karşısında %30 değer kazanarak, dünyanın en yüksek performans gösteren para birimi oldu. Ancak bunda, Ukrayna işgali nedeniyle batılı ülkelerin aldığı yaptırım kararları sonrasında Rusya'nın finans sektörünü korumak için uygulamaya konan sermaye kontrolünün sağladığı yapay de payı var. Rus rublesi, batılı ülkelerin yaptırımlarının Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmasından sonra ihracat odaklı firmaların yabancı döviz cinsinden gelirlerini rubleye çevirme zorunluluğu getirilmesi nedeniyle de değer kazandı. Rus Bankası Tinkoff'un aracı kurumu Tinkoff Investmentstan uzmanlar, Merkez Bankası ve hükümet kısıtlamalara devam ederken, rublenin orta vadede güçlenmeye devam edebileceğini kaydediyor. Uzmanlar, sonbahara doğru ithalatın toparlanması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla döviz kuru istikrar kazanmaya başlayabiliriz, diyor. Yıl sonu tahminleri. Hotkaryte Bankası uzmanları da bir ay içinde 1 doların 55 ruble edebileceğini, Yıl sonunda rublenin değer kaybederek 1 dolar karşısında 70 ila 80'e gerileyeceğini öngörüyor. Uzmanlar, rublenin değer kazanmasında, Rusya'nın sattığı doğal gaz karşısında yabancı alıcıların ödemelerini ruble cinsinden yapma talebinde bulunmasının da etkili olduğunu söylüyor. Merkez Bankası müdahale ediyor meygu. İş dünyası odaklı Rus gazetesi ve Domosti, kaynaklarına dayandırdığı ve pazartesi günü yayınladığı haberinde, Merkez Bankası'nın rublenin kontrolsüz değer kazanmasını frenlemek için döviz satın almaya başladığını bildirdi. Merkez Bankası bu haberi yalanlayarak bu bilgi gerçekle uyumlu değil açıklaması yaptı. Rus Bankası Promslyaz Bank uzmanları ise Merkez Bankası'nın müdahale etmesi durumunda bunun, ruble üzerindeki etkilerinin çok daha hissedilir olacağını söyledi. Uzmanlar, Yine de bu gibi haberler piyasa katılımcılarının davranışlarını etkileyebilir ve rublenin değer kaybetmesini tetikleyebilir dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 20 ülkeden ortak Ukrayna kararı. Amerika birleşik devletleri açıkladı. Ana haber rütbelerimiz devam ediyor yaklaşık 0052'ye kadar. Survivor doğu isimler erimeye kadar. Adaylar kimler oldu? 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor all Starsın 23 Mayıs pazartesi yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünler ve gönüller 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da dokunulmazlık oyunu kaybeden takım ise Atak konteyini oylamaya gitti. Oylamada adı, adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Böylece haftanın eleme adayları belli oldu ve SVS oylamasına çıktılar. Peki Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Detaylar, detaylar haberimizde. Magazin. Magazin Güncel Survivor'da haftanın eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Alstar'ın 23 Mayıs pazartesi yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler dördüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Böylece haftanın eleme adayları belli oldu ve SMS oylamasına çıktılar. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?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 Dört yarışmacı için SMS oylaması yapıldı. Oylama sonucuna göre elenen isim ise 24 Mayıs Salı akşamı açıklanacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Surbibor'da eleme adayı belli oldu mu? Akıllara durgunluk veren... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0052'ye kadar. Tırduvarı sıkıştırdı İstanbul'da yol kapatıldı. Sıkıştırdı. İstanbul'da yol kapatan kaza meydana geldi. İstanbul'da alt geçide takılan bir tır yanındaki aracı duvara sıkıştırdı. Pecikazada tır devrildi otomobil hurdaya döndü. Kaza nedeniyle Florya yolu trafiğe kapatılırken tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tır duvara sıkıştırdı. İstanbul'da yol kapatan kaza. İstanbul'da alt geçide takılan bir tır yanındaki aracı duvara sıkıştırdı. Bir kaza devrildi, otomobil burdaya döndü. Kaza nedeniyle Florya yolu trafiğe kapatılırken tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpıntırdı. Devrildi. Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen BMW'nun kullandığı tır, Marmara Yolu geçidine takıldı. Savrulan tır doğru aynı yönde ilerleyen MM yönetimindeki otomobile çarptı. Tır Çatmanın ardından devrildi. İhval üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Manavda dehşet anları bir rütbelimiz devam ediyor yaklaşık 0052'ye kadar. Çukur'un yıldızları yeniden buluştu değerli izleyenler. Çukur dizinin oyuncuları yeniden buluştu. Show TV'de 4, 4 filon boyunca ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un yıldız oyuncuları uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Çukur'un yama açığı Aras Budinemli, Cumal yılındaki Necip Memeli ve Ali Çoslu, Kocaoğlu'nun da olduğu grup yemekte hasret giderdi. O kareleri sosyal medyadan paylaştı. Çukur dizisinin oyuncuları yeniden buluştu. Show TV'de 4 sezon boyunca ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un Yıldız Oyuncuları uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Çukur'un yamaçı Aras Bulut İğnemli, Cumali rolündeki Necip Memili ve Ali Çosun Rıza Kocaoğlu'nun da olduğu grup, Yemekte hasret Giderdi. O kareler sosyal medyada da paylaşıldı. Show TV'de 4 yıl yayınlanacak ve geçtiğimiz yıl Haziran ayında final yaparak ekrana veda eden Çukur'un erkek oyuncuları, Yemekte buluştu. Uzun bir aranın ardından hasret gideren ünlü oyuncular yemekte çekilen kareleri sosyal medyadan paylaştı. Paşam notuyla paylaştı. Buluşmada Rıza Kocaoğlu, Aras Bunun İğnemli, Necip Memili, Hülya Kadir Çermik, Aytaç Çamışın ve Mustafa Kıran Tepe yer aldı. Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşı İğnemli ile çekilen kareleri de Paşam notuyla paylaştı. Yeni projeyle ekranlara dönüyor. Ekranlara bir sezon ara veren Aras Bulut İğnemli Bomba bir projeyle ekranlara dönecek. İğnemli, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatacak olan dizide başrol oynayacak. Dizi Disney Plus'ta yayınlanacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Survivor Sude kimdir? Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0052'ye kadar. takımın kadrosu açıklandı. Beş sürpriz isim var. A milli takımın UEFA Uluslar C2 birinci grupta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiyako Çukur ilk kez çağrılan isimler oldu. Son dakika A milli takımın kadrosu açıklandı. Beş sürpriz isim var. A milli takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. grupta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiyago Çukur ilk kez çağrılan isimler oldu. A milli takımımızın, Haziran ayında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Tiyago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez A milli takıma davet edildi. Maç takvimi. 4 Haziran Türkiye Faloj Adaları. 7 Haziran Litvanya Türkiye. 11 Haziran Lüksemburg Türkiye. 14 Haziran Türkiye Litvanya. Amil takım teknik direktörü Stefan Kurtus tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor: Altay Bayındır Fenerbahçe. Doğan Alemdar Stade Rennais FC. Burçan Çakır Trabzonspor. Mert Üldür Utsasoğlu Canciyon. Zeki Çelik Lozgilili Cenk Özkaçar Ozlevven Çağlar Söğüncü Lecester Stifleyce Can Ayhan Ust Sassoğlu Calcio Melih Demiral Atalanta Bc Ozan Kabak Norici Stifleyce Eren Elmalı Kasımpaşar Erdi Kadıoğlu Fenerbahçear Rıdvan Yılmaz Beşiktaşar Cengiz Ünder Olimpüme de Marseille Yunus Akbün Adana Demir Sporar Berkan Kutlu Galatasarayar Dorukhan Toköz Trabzon Hakan Çalhanoğlu FC Internazional'e Milano Orkun Kökçü Feyenoord. Salih Özcan 1. FC Köln Doğukan Sinik Fraport Tav Antalya Sport Kerem Aktürkoğlu Galatasarayar Enes Ünal Getafe CF Halil Dervişoğlu Galatasarayar Serdar Dursun Fenerbahçe. Thiago Çukur Adford FC Umut Bozok Kasımpaşa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız A. milli Kadın Futbol Takımı İsrail'e mağlup oldu. Samsun ile anlaşma sağladı. Fatih dedi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.52'ye kalmış. Günün videosunda bugün değerli izleyenler şehit olmadan önce çekildiği ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağlar. Hatay'da toprağa verilen şehit Haydar Şener'in ortaya çıkan ve telafisi gördü aslan ve şehit düşen piyade yozulan onbaşı Haydar Şener'in yabancı çocuğun yanan eline krem sürdü görüntüleri ortaya çıktı. Hatay'da toprağa verilen şehit Haydar Şener'in ortaya çıkan videosu yürekleri dağladı Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen piyade uzman onbaşı Haydar Şenel'in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı. Yaralandıktan sonra Anadolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda müşahede altına alınan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan piyade uzman onbaşı Haydar Şenel şehit oldu. Hatay'ın Kırıkhan İlsim'de toprağa verilen 24 yaşındaki şehidin olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağladı. 9 Mayıs'ta görev yaptığı bölgede Şenel'in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan elini krem sürmesi yürekleri dağladı. Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel'e, ''Nerelisin Haydar, çocuk var mı?'' diye sorduğunda Hataylıyım komutanım diye cevap veriyor. İlde Ağabey. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Manavda dehşet Çok sayıda yaralı var. Ana haber bütemiz devam ediyor yaklaşık 0052'ye kadar. Bir Türk vatandaşı uzaya gönderecek. İşi adaylarda aranan kriterler. Bir Türk vatandaşı uzaya gönderecek. Türkiye'nin insanlığı ilk uzaya görevi başlıyor. İşte başvuru şart. Kabin toplantısının ardından yaptığı açıklamada Milli Uzay Programı çerçevesinde 2023'te uzay giriş için başvurunun başladığını bildirmesi heyecan yarattı. Türkiye'nin insana ilk uzay göreviyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bakanlık Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu görevini başlattığını bildirdi. Açıklamada adayların başvuru şartları ve kriterleri belirtildi. Haber. Haber. Güncel. Bir Türk vatandaşı uzaya gönderilecek Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevi başlıyor. İşte başvuru şartları ve adaylarda aranan kriterler. Bir Türk vatandaşı uzaya gönderilecek Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevi başlıyor. İşte başvuru şartları ve adaylarda aranan kriterler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Milli Uzay Programı çerçevesinde 2023'te uzaya gidiş için başvuruların başladığını bildirmesi heyecan yarattı. Türkiye'nin İnsanlık ilk Uzay Görevi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da bir açıklama yapıldı. Bakanlık, Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu görevini başlattığını bildirdi. Açıklamada adayların başvuru şartları ve kriterleri belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine toplantısının ardından bir dizi önemli kararı açıklamış ve Milli Uzay Programı çerçevesinde 2023'te uzaya gidiş için başvuruların başladığını da duyurmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı söz konusu projenin detaylarına yer verildi. Haberleşme ve yer gözlem uydularıyla uzay alanında önemli kabiliyetler kazanıldığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli kabiliyetini insanlı uzay göreviyle genişleteceği kaydedildi. Açıklamada, Türk bilim insanlarının hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte uluslararası uzay istasyonuna gönderebilecekleri ifade edilerek, böylelikle çekimsiz uzay ortamında araştırma ve yapma imkanının yakalanacağına dikkat çekildi. Bir Türk vatandaşı uzaya gönderilecek. Uzay görevinin 10 gün süreceğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi. Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projeler Milli Uzay Programı ile ortaya konuldu. Söz konusu stratejik 10 hedef kapsamında, dünya yörüngesinde ateşlenecek milli ve özgün bir roketle sert iniş gerçekleştirilecek, yeni nesil uydu geliştirme alanında ticari bir marka ortaya çıkartılacak, Türkiye'ye ait bölgesel konumlamak ve zamanlama sistemi geliştirilecek, uzaya erişimi sağlamak amacıyla bir uzay limanı işletmesi kurulacak, Uzay havası veya meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapılarak uzaydaki etkinlik artırılacak. Türkiye astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha yetkin bir konuma getirilecek. Uzay alanında sanayi kümelenmesiyle entegre çalışmalar yürütülecek. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak. Uzay farkındalığı oluşturulacak ve bir Türk vatandaşı bilim misyonuyla uzaya gönderilecek. Açıklamada, Milli Uzay Programı'nda yer alan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu'nun gerçekleştirilmesiyle Türkiye'nin, Uluslararası Uzay istasyonunun altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağı belirtilerek, bu prestijli misyon ile Türkiye'nin uzaya vatandaşını gönderen ülkeler arasında yer alacağı kaydedildi. İşte uzay yolculuğu için adaylarda aranan özellikler. Açıklamada, uzay yolcusu adaylarında aranacak genel şartlar şu şekilde belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 45 yaşından küçük olmak, kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, boy uzunluğu 149.5-195 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması. Açıklamada. Aday seçiminde aranacak genel sağlık kriterlerine yönelik şu bilgilere verildi. Her iki gözde doğal olarak veya gözlük kontak lens ile düzeltme sonrası %100 görme keskinliğine sahip olmak, renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak, protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin vida bulunmamak, tüm beklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak, kan basıncı tansiyonu 155-95 altında olmak, Kronik kalk ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar. Düşüncesi, uyuyamamazlık, insomya veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak, alkoğlu. Uyuşturucu uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak, karanlık, yükseklik, kız, kaza, kalabalık, boğunma, nefessiz kalma, dağınıklık. Yalnızlık izolasyon, kapalı dar alan korkusu olmamak ve epilepsi, titreme, tremor, ms, multipesikleroz, inme, felç gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olmak. Başvurular ne zamana kadar ve nereden yapılacak? Başvuruların uzaya Gov tv adresi üzerinden 23 Haziran saat 22.00'e kadar alınacağının ifade edildiği açıklamada ilk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, Doğrulama gibi taleplerde bulunulacağı aktarıldı. Açıklamada, adayların test, tetkik ve muayeneden geçirildikten sonra İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacağına işaret edilerek, tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı ye düşüleceğini belirtildi. Seçilen iki adayın Türkiye Uzay Ajansı veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edileceğinin kaydedildiği açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu 1998 yılında Dünya yörüngesine yerleştirildi. Aradan geçen 24 yılda istasyona 150 milyar dolarlık yatırım yapıldı. İstasyonda, insan araştırmaları, biyoloji ve biyoteknoloji, fizik ve malzeme bilimleri, teknoloji geliştirme, dünya ve uzay bilimleri alanlarında 3000'den fazla deney gerçekleştirildi. Bugüne kadar uluslararası uzay istasyonunu 20 farklı ülkeden çoğu bilim insanı 258 kişi ziyaret ettiği ifadesine yer verildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Manav'da dinçin şey anlarım. Eğer okumak istiyorsanız... ...geriz yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar geliyor. Son